Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü gündemimiz jet motorlu insansız hava araçları. Malum son günlerde Muharip insansız Uçak Sistemi Mius yani Kızıl Elmanın testlerinde inanılmaz bir gelişme var. Çok kısa bir zaman içerisinde ilk uçuş yapılacak ve dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bir açıklama geldi. TUSAŞ uçan kanat konseptine sahip yeni bir jet motorlu insansız hava aracı tasarlıyor ve ilk uçuş içinde onlarda birkaç ay içerisinde bu gerçekleşecek. Peki Türkiye neden jet motorlara İHA sistemlerine geçti? Hangi modeller var? Gelecekte ortaya çıkacak olan bu modeller neler? Ve neden buna ihtiyaç duyuluyor? Türkiye'deki İHA sistemleri nereye doğru gidiyor? İşte bu videomuzda jet motorlu İHA başlığı altında bu konuları birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle gazetecilik taviriyle manşet haberle başlayalım. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir konuşma yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere başta Cumhurbaşkanlığına direkt bağlı olan kuruluşların bütçeleriyle ilgili yaptığı açıklamada Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın jet motorlu Anka 3 olarak adlandırılan yeni bir ...İHA sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı Fuat Oktay. Şimdi Fuat Bey'in geçmişi havacılık, Türk Hava Teknik'te çalıştı. Ve şu an Cumhurbaşkanı yardımcısı ve verdiği bilgiler gerçekten çok önemli. Burada ilk defa projenin adı Anka 3 olarak açıklanmış oldu. Anka 1 nedir? Anka 1 bindiğimiz tek motorlu. TUSAŞ'ın e, o zamanki adıyla Tayyip'in geliştirdiği Male orta sınıfta görev yapan bir İHA sistemiydi. Ve gerçekten Anka üstün nitelikleriyle, SATCOM olarak adlandırılan uydudan kontrolüyle ve daha sonra da takılan mühimmatlarla SİHA, silahlı insan SİHA aracı haline getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin edindiği tecrübenin arkasından bugün 3 ülke Anka kullanıcıları ya bununla ilgili anlaşmaya imza attı ya da Tunus gibi teslimatları başlamış durumda. Peki Anka 2 nedir? Anka 2 Aksungur yani Anka teknolojisinden Yola çıkılarak geliştirilen Çift motorlu iki motora sahip Bir insansız hava aracı Yüksek irtifada çok uzun süre Uçabiliyor özellikle Deniz kuvvetleri bu konuyla Çok ilgili ve ilki de teslim edilmiş Durumda e, yurt dışından da Aksungur'a çok ilgi var Ama bu projenin adı Anka 2 Anka 3 ile TUSAŞ Bu tecrübeyi jet motorlu insansız hava aracı Sistemlerine doğru taşıyor Şimdi Öncelikli olarak buradaki konsept uçan kanat. Uçan kanat nedir? Hemen hatırlayacaksınız daha birkaç hafta evvel Amerika Birleşik Devletleri'nde B-2 bombardıman uçaklarının yerini alacak yeni bir konsept tanıtıldı. B-21. Uçan kanat demek gerçekten aerodinamik olarak mükemmelliğe yakın bir tasarıma sahip. Gövde içinde tüm mühimmatları taşıyabilen özellikleri itibariyle stealth yani... Radara yakalanma oranları oldukça düşük, çok düşük bir razar, radar izi verebilen bir tasarım haline geliyor. Ve TUSAŞ geçmişten gelen havacılık tecrübesini buna koyarak bir uçan kanatlı İHA sistemi tasarlıyor. Bu sistemin tek motorlu olmasını bekliyoruz ve yaklaşık maksimum kalkış ağırlığında 7 ton civarında bir hava aracı olması bekleniyor. İlk modeli Sapsonic yani ses 6 süratte uçacak bir insansız hava aracı. Gövde içinde çeşitli e, güdümlü bomba füzeler yani akıllı mühimmat taşıyacak bir hava aracı olacak ve ağırlıklı olarak hava yer görevlerinde kullanılabilecek bir konsept geliştiriliyor TUSAŞ tarafından. Bu TUSAŞ'ın geliştirdiği sistem örneğin bir ülkeye bir operasyon yapacaksınız radara görünmememiz lazım bu hava araçları bu bölgeye intikal ettirilecek akıllı mühimmatlar kullanılarak atış gerçekleştirilecek ve herhangi bir şekilde bir pilotu riske atmadan bu hava araçları görev yapabilir hale gelecek. Yani bu yeni nesil İHA sistemleri, İHA'lar nedir? Yavaş uçarlar, yüksek irtifada olurlar. Herhangi bir şekilde bir savaş uçağına tespit edilmesi radarlarıyla kolaydır, vurulması kolaydır. Ama TUSAŞ bunu uçan kanat konseptiyle birlikte Farklı bir boyuta taşıyor stelt özelliği ile birlikte örneğin radara görünürlüğünü düşürüyor hava yer ağırlıklı bir görev yapmasını planlayacak bu çok çok önemli bir sayfa açacak bununla birlikte geçtiğimiz günlerde epey haberlerini yaptık o yüzden manşetin altına ikinci manşet olarak gelecek baykar tarafından geliştirilen MIUS muharip insansız uçak sistemi yani kızıl elma bir yandan da testleri devam ediyor. Hızlı bir şekilde yerde hareket eden taksi testlerine başlatmıştı Baykar bunu ve geçtiğimiz günlerde de Selçuk Bayraktar, Baykar grubunun yönetim kurulu başkanı yerden böyle bir hafif çekilsilmesi ile ilgili bir video paylaştı. Gerçekten çok heyecan verici bir video. Peki Mius Kızıl Elma ne yapacak? Kızıl Elma görüntü itibariyle daha böyle manevralar yapabilecek, hava hava görevlerinde kullanılacak bir jet motorlu insansız hava aracı olacak. Bu sistemin yaklaşık kalkış ağırlığı 6 ton civarının olması bekleniyor ve gövde içinde veya kanat altlarında yaklaşık 1500 kilogram ağırlığında da faydalı yük taşıyabilecek. Yani Mius'u kaldırıp bir jet uçağı gibi çeşitli hava hava mühimmatları konularak sahaya inmiş olacak. Aynı TUSAŞ'ın yaptığı konseptte gibi herhangi bir şekilde bir pilot kaybetmeden bu operasyon gerçekleştirilmiş olacak. Şimdi bu iki projenin ilerleyen dönemler içerisinde daha da geliştirilmesi söz konusu. Bunu nereden anlıyoruz? Örneğin Baykar'ın yaklaşık 6 tonluk bu hava aracının biraz daha büyüğü tasarlanıyor. Ve şu an Baykar'ın elinde de mevcut kullanılan AI25TLT serisi motorların daha fazla güç üreten yaklaşık 5500 Libre gibi Yani yaklaşık %30'una denk geliyor Daha büyük bir motor da alınmış durumda Ve bunlarla ilgili Tasarım çalışmaları da Baykar üzerinde devam ediyor Yani bir kızıl elmanın Farklı farklı modellerinden Bir aile oluşturulması gündemde Bunu Baykar TB2 ile başlayıp Akıncı'ya doğru giden yolda da gayet başarılı bir şekilde yapmıştı Benim tahminim Farklı motor seçenekleri Yükler ufaktan büyüğe ...yaklaşık 4 farklı tasarıma sahip bir ailenin oluşması gündemde. Benzer durum TUSAŞ için de geçerli. Uçan kanat konseptinin geliştirilerek... ...farklı motor seçenekleriyle, itki güçleriyle birlikte... ...buradan da ben bir aile çıkacağını düşünüyorum. Her iki imaliyetçiye da ...savunma sanayi başkanlığı projeleri öz kaynakla yapma... ...yani kendileri girişimci olarak bunları gerçekleştirmek üzere... ...bir talimat verilmiş durumda. İki projeye de bakılacak... Farklı farklı görevlerin adaptasyonu gerçekleştirilecek ve sonrasında ben sipariş verilmeye başlanacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde Baykar'ın farklı farklı jet motorlu mod modelleri bir taraftan da TUSAŞ'ın jet motorlu farklı farklı modelleri burada yeni bir İHA ailesinin oluştuğu ortaya konulacak. Bunun şöyle bir özelliği var şöyle bir artı faktörü var malum. TUSAŞ'ın şu an geliştirdiği milli muharip uçak var. Yeni nesil savaş konseptlerinde yaklaşım şu şekilde. Milli muharip uçak aynı bir F-35 veya 6. nesil savaş uçağı veya işte İngiltere, İtalya, Japonya'da katıldığı ortakla Tempest'te olduğu gibi. Pilot havaya kalktığı zaman bölgedeki diğer İHA sistemlerinde birlikte kumanda edilebilecek, komuta edebilecek onlara. Yani düşünün. Bir milli muharip uçağın yanında onu koruyan, o korumasına yardımcı olan iki tane kızıl elma uçacak. Belki de dört tane Anka 3 bölgede olacak ve bir yere taarruz yaparken belki önce bunları ortaya koyarak bir yem uçak gibi dikkati başka tarafa çekecek. Arkasından kendi mühimmat atabilecek veya hiç riske girmeden bu hava araçlarını bir yere kadar getirip ondan sonra onları kumanda ederek hedefine götürtebilecek. Bu da İHA teknolojilerinde çok çok farklı bir yere doğru geçiyor. Şimdi aklınıza gelebilir. İşte pervaneli motorlar kullanılıyordu. Niye jetlere geçildi? Bundan sonra İHA'lar jet motorlu mu olacak? Burada da şu bilgiyi vermek istiyorum. Öncelikli olarak yapılan bir görev var. Hedeflenen bir görev var. Öncelikli olarak şu bilgiyi vermek istiyorum. Bir İHA tasarlayacaksınız. Bir görevin yerine gelmesini istiyorsunuz. Elinize de bir bütçeniz var. Bunu Nasıl bir tasarımla ortaya koyabilirim? İşte döner kanat yani helikopter gibi mi olacak? Çok hızlı mı uçacak? Yavaş mı uçacak? Çok yük mü taşıyacak? Havada örneğin saatlerce mi kalacak? Hayır. 2 saat içerisinde görevini yapıp gelecek mi? Gibi bilgiler alt alta yazıyorsunuz ve tasarımınız ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz çok uzun saat. Misal 40 saat havada kalacaksa Ankara'ya çift motor gerektiriyor. Aksungur ortaya çıkıyor. Veya Akıncı'da turboprop motorlar kullanılıyor. Ama... Havada daha fazla kalsın dediğiniz zaman işte Tay'nin geliştirdiği PD-222'leri takacaksınız bunlara. Veya çok hızlı gitsin dediğiniz zaman jet motoru kullanacaksınız. Yani elinizdeki e, imkanlar, elinizdeki teknolojiler, elinizdeki ürün değişiklikleri, farkları ne kadar fazla olursa sizin elinizde savaş alanında bu kadar geniş bir hareket alanınız Olacak anlamına geliyor. Bu açıdan jetlerin kullanılması çok çok önemli. Ama biraz önce de dediğim gibi görev nasıl yapılacaksa bunlarla ilgili şeyleri ne gerekiyorsa onu kullanacaksınız. İkinci önemli biraz önce Milli Muhareb'de anlattığım gibi kombine bir sistem haline getiriyorsunuz. Yani Milli muharebe bir komuta merkezi haline getiriyorsunuz. Siz daha riskli görevleri insansız sistemlerle yapar hale getiriyorsunuz ve savaş uçağı konusundaki eksikliklerinizi de bu tür insansız hava araçlarıyla kapatma imkanı ortaya koymuş durumda. Türkiye tüm dünyada İHA sistemleri ile ilgili çok önemli bir açılım yaptı. Şimdi açılımın ikinci perdesi diyelim jet motorlu sistemlerle yapılacak. Burada işte bir tarafta Baykar'ın olması, Baykar'ın tecrübesi. Bir tarafta TUSAŞ'ın olması, TUSAŞ'ın elde ettiği tecrübeleri. İki büyük üretici buralara odaklanacak. Bazen rekabet edecek, bazen birlikte hareket edecek. Birlikte artılarını birbirlerine aktararak daha kuvvetli ve güçlü sistemler geliştirilmesi sağlanacak. Ben eminim ki ilerleyen 5-10 yıllık süre içerisinde bu jet motorlu İHA sistemleri Türkiye'nin havacılıktaki önemli ihracat kalemlerinden birinin olması yanı sıra stratejik bir güç haline gelecek. Bu açıdan ihalara, jet motorlu ihalara bu şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki jet motorlu iha sistemleri derken motorlarıyla ilgili de bir parantez açmak gerekiyor. Türkiye şu an Ukrayna Motorzik, İvchenko Progress'in e, den alınan motorlarla adımlar atılıyor. Çünkü Çünkü bu motorların Herhangi bir şekilde bir kısıtı, ihracat kısıtı yok. Rahatlıkla alabiliyorsunuz teknoloji konusunda ortak. Hoş ne kadar fabrika vurulsa da e, şunu da belirtmemizde fayda var. Fabrika tek bir yerde üretim yapmıyor. Çok çok farklı noktalarda üretimler yapıyor. Ve halen e, şirket bu savaşa rağmen ürün çıkarmaya e, söz verdiği motorları vermeye devam ediyor. Şimdi bu motorlarla ilgili yerli alternatifler de gelmeye başlıyor. İşte geçtiğimiz aylarda zaten TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit ile TF-6000 jet motoruyla ilgili röportaj yapmıştık. Bir önceki günde yine İstanbul'da İnovasyon Haftası'nda tf 10000'le ile ilgili gelişmeleri Mahmut Akşit Hoca paylaşmıştı bizlerle. Bunları aktarmıştık sizlerle. İlk anda bu hava araçları belki yabancı motorlarla uçacak Ukrayna motorları ama ilerleyen dönem içerisinde yerli motorların takılması bu hava araçlarının e, ihracatı konusunda, operasyonu konusunda Türkiye'nin elini oldukça güçlendirecek. Evet, bugünkü programımızda işte böyle çizimler, çok az bilgi ama görebildiğimiz genel resim, jet motorlu ihalarla bu şekilde e, detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz Tolgozbek.com sitesinde. Yeni bir WhatsApp hattı kurduk. Buradan haberlerimizi günlük olarak günde bir kez atıyoruz. O WhatsApp hattına abone olabilmek için de açıklamalarda linke tıklayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı zaten takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Kanalımıza destek vermek isterseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın bir de tabii ki katılla bizlere destek verebilirsiniz. Ne mutlu bize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.